Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, ayın geneline şöyle bir göz atalım. Güneş 21'ine kadar burcunuzda ilerliyor olacak. Bu ay sizin ayınız. Bu ay doğan tüm ikizler burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen ikizler. Sizin için de çok önemli bir ay enerjiniz yükseliyor. Güneş geçişi sayesinde yaşam enerjiniz artıyor ve daha çok başkaları tarafından fark edilip dikkat çektiğiniz bir süreçtesiniz. Evet, Merkür Retrosu artık tamamlanıyor. Bu da enerjinizi yükseltecek bir diğer önemli faktör. Mars ay boyunca sizi destekleyen Koç Burcu'nda olacak. Yay Burcu'nda 14 Haziran'da Dolunay meydana geliyor ve ay sonunda 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay doğuyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneşin Burcu'nuzda ilerliyor olması... Ee, ve yükselen yengeçlerin de yükselen burcunda ilerliyor o, yükselen ikizlerin ikizlerin de yükselen burcunda ilerliyor olması Tabii ki enerjiyi destekleyecek bu ay genelinde daha canlısınız e, yaşam enerjiniz artıyor yaratıcılığınız artıyor bu süreç içerisinde 30 Mayıs'ta burcunuzda doğan yeni ay tesirleri de zaten ayın ilk yarısı içerisinde devam ediyor olacak 3 Haziran'da Merkür retrosu tamamlanıyor boğa burcunda ilerlemeye başlayacak Merkür ve 10 Mayıs'tan itibaren e, sizde meydana getirdiği o enerji düşüklüğünü de yavaş yavaş toparlarken hani ötelenen konular ertelenen konular bir türlü hani çözemediğiniz ya da tamamlamadı tamamlayamadığınız işlerinizi şimdi daha rahat ilgilenebilirsiniz 13 Haziran'a kadar boğa burcunda olacak Aslında 13 Haziran'a kadar böyle biraz daha geri planda düşünebileceğiniz toparlayabileceğiz plan yapabileceğiniz bir süreç 13 Haziran'dan itibaren Merkür burcunuza geçecek Bu da sizin hem zihinsel gücünüz arttıracak iletişim becerilerinizi daha da güçlendirecek yani her türlü girişimde daha rahat kendinizi ifade edeceksiniz, ve enerjiniz de çok çok yükselecek sevgili ikizler. Evet Mars Koç Burcu'nda ay boyunca biliyorsunuz Jüpiter de artık Koç Burcu'nda ilerliyor. 11. ev konularınızda yoğun bir enerji var. Hani burada sosyalleşme arkadaş ilişkileri grup etkileşimleri ekip çalışmalarında daha yoğun bir enerji ortaya koyabilirsiniz hani gelecekle ilgili idealleriniz var herhangi bir proje konusunda hevesli ve cesur yaklaşmanız mümkün Tabii ki fırsatlar arkadaşlardan ve sosyal çevrenizden gelebilir hani bunları bu ay içerisinde de değerlendirebilirsiniz 14 Haziran'da yay burcunu 23 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Sizin için tabii ki çok önemli ve etkili bir dolunay bu. Karşıt burcunuzda meydana geliyor. Dolunay bir tamamlanma, bir farkındalık dönemi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuzda yükselen burcunuz. 23 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunayın bireysel etkileri önemli olacaktır. İlişkilerinizle ilgili bir aslında tamamlanma ve aydınlanma sürecindesiniz Hani bu önemli ilişkileriniz ikili ilişkileriniz işbirlikleriniz ortaklıklarınız evlilik kararlarınız veya süre gelen ilişkilerdeki partnerinizle ilgili durumlarda bazı önemli aydınlanmalar getirebilir farkındalıklar getirebilir Belki de bir dönüşüm getirebilir bu ilişkilerle ilgili. Tabii ki süre gelen bir ilişkide evlilik kararı alabilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz veya bir işbirliğine başlayabilirsiniz. Yakın arkadaşlıklarda da önemli kararlar alabilirsiniz, sevgili ikizler özellikle e, üç gün öncesi üç gün sonrası dediğimiz zaman yani bu 14 Haziran'da olacağı için dolunay hani ayın 11 ile 17'si arasındaki e, dönem dolunayla ilgili tesirler biraz daha hayatınızda yoğunlaşabilir o sürece baktığımızda güneşin ikizlerdeki güneşin e, kova burcundaki satürn'den güzel bir üçgen aldığını görüyoruz aynı zamanda balık burcundaki de bir karesi var Hani burada ilişkilerde çok idealist olabilirsiniz. Çünkü Neptün bazı hayalleri, idealleri güçlendirebilir. Ama Satürn'den de destek alıyoruz. Gerçekçi ilişkiler bu dönemde bence uzun vadeli olabilir. Ama çok hayalci yaklaşımlar ya da gözünüzde çok büyüttüğünüz ilişkilerde belki gerçeklerle de yüzleşebilirsiniz. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet e, gezegeniniz Merkür ayın 13'ünden sonra ikizlerde olacak dedik bu enerjinizi güçlü bir şekilde arttıracak hızlan, hızlanmaya başlıyorsunuz ayın 19'u 20'si 21'i bunlar oldukça verimli günler e, Merkür'ün ve Venüs'ün güzel açıları var hani hem toplumdaki ilişkilerimiz hem özel ilişkilerimizde. İş ilişkilerimizde kendimize iyi ifade etmemizi ve yine pratik bir şekilde olumlu sonuçlar almamızı sağlayabilir. Ay boyunca Venüs ayın 23'üne kadar boğada olacak. 23'ünden sonra ikizlere geçecek. Ee, i̇kizlere geçmesinden itibaren tabii ki yine bir şans gezegeni bu. Ee, 12. evinizden çıkıp yükselen burcunuzun üzerine gelmesi ayın 23'ünden itibaren kişisel cazibenizi arttıracaktır. Ee, ve bu tabii ki her türlü ilişkide aşk ilişkileri ve ilişkilerde sosyal alanlarda da sizi daha cazip hale getirebilir daha çekici ve karizmatik olabilirsiniz. Aynı zamanda işte kişisel bakımınız, imajınız, güzellik estetik gibi konular veya aşk konuları, yaşamdan beklediğiniz keyif, konfor alanlarında 23 Haziran'dan itibaren venüsün çok daha güzel etkileri, destekleri sizinle olabilir. 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay Ayın sonunda doğduğu için aslında Temmuz'un da ilk dönemini, ilk yarısını önemli ölçüde şekillendirecek. Ve para evinizde doğan bir yeni ay bu. Demek ki ayın özellikle yeni ayla beraber, ayın son haftasıyla beraber parasal kazançlarınız, bütçeniz, gelir gider dengenizle ilgili beklentileriniz veya buradaki niyetleriniz, öne çıkmaya başlıyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 7 derece ve yakınlarında Öncü burçlarda Koç terazi da Olak bu burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha güçlü etkiler getirebilir önemli tesirler getirebilir Evet ayın son günlerinde ve Temmuz'un ilk özellikle 10 günlük süreci içerisinde bu yeni ay tesirleri hayatımızda şekillendirici olabilir. Yeni ay ve yakınlarına baktığımızda yine gezegeniniz Merkür'ün olumlu açılarını görüyoruz. Bu durumda tabi biraz daha hani sizin hem bilgi paylaşımı hem zihinsel aktiviteler olsun ya da ilişkiler alanında olsun kendinizi daha rahat iyi ifade etmenizi sağlayacaktır. Faydalar görmenizi sağlayacaktır. Ayın geneline baktığımızda özellikle şanslı günler, değerlendirebileceğiniz günler 11 12 e, Haziran Bunlar e, bazı sürpriz açılımlar ya da yardımlarla karşılaşabileceğimiz e, ilginç günler. Bunun yanı sıra 19'u, 20'si, 21'i ve ayın sonuna doğru özellikle 27-28 Haziran. Bunlar da bu ayın şanslı, verimli, hem ilişkilerimizde hem iş hayatımız, kariyer hayatımızda daha olumlu değerlendirebileceğimiz şanslı ve verimli günleri olabilir sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.